Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Sevilen Yeni Gelin dizisi, 9 Haziran 2018 Cumartesi günü, 53. bölüm ile sezon finali yaptı ve izleyicilere veda etti. Yeni Gelin dizisinin 3. sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 53. bölüm ile sevilen dizi sezon finali yaptı. Yeni Gelin dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi? Yeni Gelin 3. sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte. Sevilen bu dizinin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde. Yeni Gelin bir kış dizisiydi. Ve her hafta cumartesi günü seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri. Sezon finali yaparak yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Yeni Gelin dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Yeni Gelin dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Yeni Gelin dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 3. sezonu başlayacaktır.